İnsanlar hep zengin olmak ister değil mi? Aslında zengin olmak o kadar zor bir şey değil, hedeflemek yetiyor. Kuantum sistemi beyin gücünüzü kullanırsanız, hedefinizde de zaten üst düzeyde tutarsanız, zaten istediğiniz amacınıza ulaşmamanız için bir, bir yanlışlık olmuyor hayatınızda. Zengin olmak için e, tabii ki dualar da var, yapılan dualar. E, bereket duaları var, eve konulacak dualar var, sizlerinizi açacak dualarımız oluyor. Fakat bence önce düşünmeniz gereken şu, bütün duaları yaptırdıktan sonra da hedefinizi belirlemek için kuantum gücünü kullanın. Yani beyin gücünüzü kullanın. Size dualar yapıldı, geldi. Dediğimiz gibi dualar beni zengin edecek. Tamam, edecek. Ona kesinlikle inanamadın. küçük bir şüpheniz olmasın. Ama şöyle bir şey var. Bir süre sonra bir ay sonra 15 gün sonra. Ben niye zengin olamıyorum diye düşünürseniz olmuyor işte o zaman. Ne yapacaksınız? Beyin gücünüzle inanacaksınız. Ben size çok komik bir şey anlatayım gülüm. Yani esasla bunu söylememem gerekiyor ama adamın bir tane muska yapılmış. Adam bu muskadan zengin olmuş, inanmış, güvenmiş ve o muska çok enteresan bir şekilde arkadaşla istemiş zengin olmak için. O kadar yalvarmış varmış ki adam çıkartmış muskasını ona vermiş. muskaya bir açmışlar. Muska'da ne yazıyor biliyor musunuz çocuklar? Geldi sıska, verdim muska. Var mı böyle bir şey? Yani gerçeğe dönmek gerekiyorsa beyin gücünüzle hedefe ulaşmak ve inanmak gerekiyor. O adam inandığı için zengin olmuş. İçinde hiçbir şey yazmayan, doğa bile yazmayan bir muskalıktan olmuş zengin. Bu ne demek oluyor? Önce siz amacınıza ulaşmak için hedefinizi belirleyeceksiniz, beyninizi kullanacaksınız Allah'ın bize vermiş olduğu aklı kullanacaksınız. dualarınız da yanınızda olacak. Ondan sonra yolumuz zenginliğe açılacak. Merak etmeyin.